İstanbul Show'un uzun yıllardır katılımcılarından biri de Hüseyin Bey. Hüseyin Eker. E, sahip olduğu şirket Garmin ki aviyonik, GPS konusunda çok fazla ürünleri var. Boz kulaklıklar var pilotlar için ve Teknam eğitim uçakları ve genel havacılık uçakları. Merhabalar. Öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır havacılık sektöründesiniz? Ya, merhabalar. Avukatleri kökenliyim. Dolayısıyla 40 yıldan beri havacılık içerisindeyim. 17 yıldan beri de e, Eker'e Havacılıkla beraber Garmin, Jeppesen, Teknam ve Bosk gibi firmaların Türkiye'deki distribütörlerini yapıyoruz. Garmin deyince tabii ki pilotların artık o eski kadranlı göstergeler kalmadığı evet. bütün her şeyi en basit uçakta bile ekrandan takip ediyoruz. Bu fuarda Garmin'in hangi ürünü bu biraz anlatır mısınız bize? Şimdi şu anda gördüğünüz sistemler retrofit sistemler. Yani çok eski model uçaklara avinik modernizasyon için kullandığımız ürünler. Halihazırda yeni uçaklarda da var ama e, müşterinin eski aviniklere sahip olan bir hava aracı varsa bu helikopter olabilir, uçak olabilir. Bunlara takarak e, PFT, MFT özelliği, işte engine instrument, aynı zamanda VHF, BOR, ALS, localizer, glide slope, işte standby instrumentlar. E, yani bir uçakta gerekli olabiliyoruz tüm aviyonik sistemler Garmin minyasında bulunmaktadır. Yani öğrenci pilot eğitim uçağı için düşünürsek e, ileride Boeing Mayer basma hangi tipte uçacaksa o modern kokpit tasarımını daha öğrenciyken bu sistem temelinde öğrenebiliyor. Evet. E çünkü hala hazırda Cessna Cirrus, Diamond, Teknam, yani genel avacılık çay tüm uçaklarda zaten Garmin var. Genelde Garmin, G1000 dediğimiz sistemler var. Bazı müşterilerin uçuş okullarının upgrade ihtiyacı doyuyor. Çünkü günün teknolojisi artık elektronik sistemler, Airbus'un ve Boeing'in kokutları de tamamen dijitalleşti. Dolayısıyla müşteriler de kendi uçaklarını modernize etmek istiyorlar. Özellikle uçuş okulları. Biz de bu an anlamda e, onlara destek veriyoruz müşterinin seçimine göre uçağın tipine göre. E uygun bir e, aviyonik seçerek e, istediği şekilde. Biz aynı zamanda hem bayringini, harnessini, işte mont... modifikasyonu da. Evet. Her türlü şeyi yapabiliyoruz. Şirketimizde o binyede çalışan arkadaşlarımız var. Müşteriye tek bir paket olarak sunabiliyoruz. Peki bir uçak için ne kadar sürüyor bu modifikasyonun yapılması? Bir de böyle bir liste satış fiyatları nedir? Kaça mal oluyor gibi en azından izleyicilerimizin aklındaki evet. soru işareti e, açılsın bununla ilgili. Takılacak aviyonik sayısına bağlı olarak hani tek display doğal display e, artı işte transponder var e, VHF radyo istasyon istirımı falan gibi yani komple bir set olacaksa ki diyelim ki Şuradaki bir hava aracı ya da bir beachcraft kimye yeri geliyor uçaklar. Bu iki haftadan başlıyor, bir ay, bir buçuk ay. Konfigürasyonun şeyine göre değişiyor. Çünkü uçaktaki tüm riski analog saatler hepsi sökülüyor, panel komple değişiyor. Dolayısıyla yeniden bir harness üretiliyor o uçağa göre. Sonra onların testleri var. Önce yer testlerini yapıyoruz, şirkette sistemleri, uçakta takılıymış gibi. bütün konfigürasyon ayarlarını falan her şeyini yapıp daha sonra uçağa montaj işlemleri başlıyor. Ondan sonra önce yer testleri, sonra uçuş testleri, sonrasında müşteriye teslim ediliyor uçaklar. Peki şimdi böyle bu akıllı telefonlar, akıllı saatler var. Hayır. Bu göstergeleri pilotlara taşıyabiliyor musunuz? Onunla ilgili neyiniz var? Yani Garmin'in Pilot Watch dediğimiz bir saati var. Burada uçuş planları yapabiliyorsunuz. Bunu C Garmin atabiliyorsunuz. Evet. Burada da her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim uçağın hızını, yüksekliğini World Wide Map var içinde. Bütün meydan bilgileri içerisinde hava durumunu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı saattır. Pilot evinde oturarak uçuş planını Garmin Pilot diye uçuş planını hazırlıyor. Hem saatini atıyor hem de bunu atıyor bluetooth aracıyla. Dolayısıyla uçağın başında gelip saatlerce uçuş planı oluşturmaya gerek kalmadan oturduğu yerine yer, evdeyken Garmin Pilot aracıyla yapıp istediği sisteme atarak hazır bir şekilde ya FMS gibi mantığıyla şeyi yapabiliyor uçuş. Bu saat ne kadar peki? Bu saatler yaklaşık 1500 dolar civarında. Ama bir pilotun iş yükünü ya içinde GPS var, havada herhangi bir avioniklerde bir sıkıntı olduğunda bu saatle e, her yere uçabilirsiniz. Çünkü hiç sayı var, IDI var, işte parametrik altimetresi var içerisinde. Dolayısıyla hem meteoroloji bilgileri alabiliyorsunuz, telefonunuzla eşleşiyor. E, bir, bir, güzel bir akıllı saat yani. Kokpiti kolunda taşıyor artık pilotlar. Aynen, aynen, aynen öyle. Çok daha efektif kullanabiliyorsunuz. Bir de isterseniz kulaklık sistemlerine geçelim, orayı bir anlatalım. Şimdi tabii bir pilot için kulak gözük kadar çok önemli. Bir işitme kaybı olmaması lazım. Kulaklarına bakması lazım. Basınç farkı tabii koruyacak, edecek. E, Boz olarak ne sunuyorsunuz pilotlara? Boz olarak iki değişik kulaklığımız var. Bir Boz A20 dediğimiz. kulağa kapatan tür, daha çok parvayon uçaklar, Boeing gibi biraz kokpiti sesli olan uçaklar, helikopterler, e, helikopterler. tamamen Boz A20 kullanıyor. Bu aktif Noise Cancellation özel özelliği var motor sesini minimuma indiriyor intercom'da çok daha net temiz bir iletişim sağlıyor hem kuleyle hem de kokpit içi görüşmelerde Özellikle dediğiniz gibi pilotların kulaklığı, hız kulak zarı içeri nedeniyle duyma kayıpları yaşanıyor. Bunu önüne geçmek için özellikle genç pilotlar bunun mantığını çok iyi kavradılar. Ağırlıklı olarak daha yeni first officer'lar işte line'a başlayan genç pilot arkadaşlarımız hepsi kulaklarını korumak amacıyla bu tür kulaklıkları kullanmaya başlıyorlar. Bir de Proflight dediğimiz bir kulaklık var. Bunda da genelde airlineler, hani Airbus, Boeing, işte ne bileyim bizim jet. Bu çok hafif. Bunda da noise cancellation özelliği var. Kokpitte çok daha rahat kullanıma sahip. Ağırlık yapmıyor. İki tane tercihleri var. İkisinde de ses kesme, noise cancellation özelliği var ama dediğim gibi uçak tipine göre, içerideki ses yoğunluğuna göre müşteri ikisinden birini tercih ediyor. Dolayısıyla dünyanın en iyi kulaklıkları diyebiliriz yani. Teknik servis veriyor musunuz bununla ilgili? Ee, teknik servis, biz Türkiye distribütörü zaten. Çok kablolarda herhangi bir e, mikrofon kısmında falan herhangi bir arıza olduğunda tüm yedek parçaları bizde mevcut zaten. Yani da kulak kavrza alındığında yenisine yenisini göndererek sıkıntılarını gideriyoruz ya yani bu şekilde. Şimdi Garmin, Boz ve tabii ki e, evet. üçüncü aram Teknam. Teknam evet. genel havacılıkta uçuş eğitiminde son yıllarda çok fazla sayıda kullanılmaya başladı. Evet. E, şu an Teknam'ın gündemde olan, ben arada siz de yolluyorsunuz basın bültenlerini e, aşağı yukarı çok hızlı yeni modeller çıkartıyor. Evet. Kaç tane var şu an Türkiye'de? Biraz Teknam'ın yeni <gülüyor> modellerinden konuşmak isterim. Tabii ki. Teknamın en son iki yeni modeli çıktı, P-Mentor dediğimiz iki kişilik full IFR sertifiyeli bir uçak. Bir de e, P2010 TDI dediğimiz jet 1 ile çalışan Continental motor var, 170 beygirlik, 4 kişilik, 3 kapılı bir uçak. E, şu anda bu uçakların en çok kullanıcısı Atılım Üniversitesi. Şu anda Atılım Üniversitesi'nde 6 tane Teknam uçağı, bütün Firo Teknam, onlar da P2008, P2010, en son 2 hafta önce de çift motorlu 4 kişilik p 2006 uçağı aldı. Tabi sadece atılımda yok bu uçak, Erah'ta var, Güneydi Havacılık'ta var, Türk Haval Kurumu'nda var, Davut Havacılık'ta da var, Bursa'daki Asya Havacılık, Bütek Havacılık, onlarda da tekne uçakları hala hazırda devam ediyor. Teknam 1948 serisinde kurulmuş, 70 yılı geçen bir, şeye, bir üretim sahip. sahip farklı uçak tipleri var. En son bir de 11 kişilik uçakları var. Teknam'ın çift motorlu. Ee, henüz Türkiye'de satılmadı ama Avrupa'da ve dünyada bayağı satılan bir uçak. Dolayısıyla Teknam semat konusunda hem fiyat diğer rakip firmalara göre daha esnek dolayısıyla çok efektif olarak kullanıyorlar. Bir de yeni nesil uçuş eğitimlerinde bu tür az yakıt harcayan, bakımı kolay, daha hafif uçaklara doğru herhalde bir yönelim var. Kesinlikle. Örneğin P201 TDA bir uçak dolayısıyla çok Türkiye için çok... yakıt problemi yok Aynen. mesela. Ee, son İtalya'dan full depoyla kalktı. Ankara'ya kadar hiç yakıt almadan geldi. Uçak çok da yakın 19 litre yakıyor saatte Bir de jt A1 kullanıyor. Bir de tüm meydanlarda jt bulabilirsiniz. Yani airline uçluğu tüm meydanlarda yakıt sıkıntınız yok. Yani i̇zleyicilerimize de tabii bir şey söyleyeyim. E, pervaneli uçaklar yüksek oktanlı yakıt kullanıyorlar ve o yakıtları da her meydanda bulabilmek çok kolay değil. Özel üretiliyor, kısıtlı miktar ama jet A1 kerosen dediğimiz evet. normal yolcu uçaklarının jet motorlu veya turboprop motorlu uçakların kullandığı bir yakıt türü aşağı yukarı her meydanda çok rahat bulunuyor. Bu da sizin sadece o yakıtın olduğu meydanlara değil genel havacılık olarak her yere aşağı yukarı uçmanızı sağlıyor. Kesinlikle. Ee, sizlere o zaman kolay gelsin, iyi fuarlar. Ee, hava durumu nedeniyle uçakları göremedik ama inşallah evet. uygun bir zamanda bir e, teknamları da Davet görmek edelim. üzere diyelim. Davet ederiz size inşallah. Gelirsiniz, uçarız beraber. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Çok sağ, olun. sağ olun.